Sevgili hayatımız Arapça etkiliğinin izleyenlere bu akşamdan itibaren sizlere Ramazan'ın manevi ruhaniyetine, atmosferine, ruh dingiline uygun İslam tarihinin kendine has örneklerini birlikte paylaşmaya çalışacağım. Arapça okumaları başlığı altında hem Arapça öğreneceğiz hem İslam tarihinin tasavvufunun akidesinin halinin yüz akı örneklerini tanıma fırsatımız olacak. Buyurun başlayalım. Limaze Bekiye Osam, Osam niçin ağladı? limeze niçin? Bekiye Osam, Osam niçin ağladı? Münzur milyetimin esinin, yıld yüzlerce yıldan beri veya dem beri, evet bir medeniyetin arabiyetin, yani yüz yıllarca önce demek istiyorum bir. Arap şehrinde bir Arap ülkesinde. Kane yaşadığı, yaşardı isnani, min Dostlardan iki kişi yaşardı. Yani iki dost yaşardı. Bir Arap ülkesinde, bir Arap şehrinde. Yüz yıllar önce. Bu iki dostun adı, biri Osam ve öbürü ha Hatim. Hatim ila Osam ve kana, ve kana idi ve kana idi minel muslimeyn tayyibeyni iki iyi müslüman idiler iyi müslümanlardan da ikisi es-salihayni salih iki müslüman ardandı Osam'ın Osam ismi onun tam ismi Osam ibn Yusuf Yusuf oğlu Osandı. Ve hatimun ismi ve hatimin adı da hatim Asam. Hatim-ül Asam'dı. Evet. Fiyyevmin <gülüyor> minel Günlerden bir gün. Günlerden bir gün. Fiyyevmin <gülüyor> günlerden minel <bir> gün. <gülüyor> eyyami bir, gün. bir gün günlerden. Tabi Türkçeye çevirirken günlerden bir gün diyoruz. Kane <gülüyor> Idiler ikisi, jaleseine oturuyor idiler. Mea nesin? başka insanlarla oturuyor idiler. Yatıp konuşuyorlardı konuşuyorlardır ve etkilemune yani sohbet ediyorlar, bahsediyorlar ve konuşuyorlardı da mimse ile ilmiyetin ve edebiyetin müxtelifetin değişik edebi, ilmi bahislerden bahsediyorlar, konuşuyorlardı. Ve cehe vaktus salati Ve geldi vaktus salati, namaz vakti geldi. Fekame Ba'duhun Fekame kalktı, Ba'duhun bazıları Dilvudu'i Abdest için kalktılar, bazıları abdest için kalktılar. Ve Ba'duhun ve bazıları Kâne mutavadbi en, bazıları da abdestliydi. Ve kâne hâtimun, hâtim idi. Mimmen kâmu l-udûi, abdest için kalkanlardandı hâtim. Velâkinnehu teâkhara. Fakat o geç kaldı. Ve gecikti, birlikte namaz kılacaklar, değil mi? Ve nazara ileyhi Usâm'ı, Isam, İsam ona baktı. Fera'ahu onu gördü. Ra'ahu yani bakma ile görme arasında bir kısa fetret dönemi var. Yakifu emamel ma'i onu suyun önünde bekler gördü. Fera'ahu yakifu emamel ma'i yanzur ileyhi suya bakar vaziyette ve la yetevaddahu ve abdest alma yor vaziyette. Yani suya bakıp abdest almaz vaziyette suya bakıyor, suyun önünde ne yapıyor? Duruyordu. Ve kennehu sanki o yufekkirü tefekkür ediyor bir şey imam bir şey hakkında düşünüyordu, tefekkür ediyordu. Sanki o bir şeydi tefekkür ediyordu. Ve marra geçti vakti, vak, vakitten bir süre geçti. Belli bir zaman dilimi geçti. Dümme bede'e sonra başladı. Hatimun, Hatim yetevadda'a sonra hatim abdest almaya başladı. Felemme intihe'e bitirdiğinde, sonlandırdığında, tamamladığında minel vudu'yu abdesti varacağı ve döndü. Yani abdest almayı bitirdiğinde döndü. Se'elehu Hissamu, Hissam ona sordu limaze niçin keekharte geç kaldın fi vudu'i ya hatim hatim abdeste niçin geç kaldın ve limaze ve niçin kümte teqifu emamel ma'i ve niçin suyun önünde duruyordun niçin abdeste geç kaldın ve niçin suyun önünde duruyordun ve tamzuru ileyhi ve tefekirim ona bakıp tefekkür ediyordum ona bakıyordum ve tefekkür ediyordum niçin bir şeyin hangi şeyi künte idinte tefekkür ne hangi şeyi düşünüyordun yani düşünüyor gibi durduğun o suyun önünde neyi düşünüyordun kale hatim hatim dedi ki kale fili tabi hatif fail equlu leke ya ahi equlu leke sana diyeceğim ya aghi Isam, ya Isam. Ey Isam, ey kardeşim sana söyleyeceğim. İnna le şüphe yok ki biz عندما اسناسından etevaddao abdus aldığımız vakitte nagsilu el a'za'i, yıkarız el a'za'u uzuvları es-seb'ate bil mai. suyla yıkarız abdes aldığımız zaman. Nagsilu el yedayni yıkarız ve ve burnu yıkarız ağzı yıkarız ve enfe yani neğsilu yedayni iki elimizi yıkarız ve feme ağzı yıkarız ve enfe burnu yıkarız ve vece yüzü yıkarız ve ziraayni ve iki kolumuzu yıkarız varse başı yıkarız Meseleriz ve üzüneyni iki kulağı yıkarız vel kademayni ve iki ayağı da yıkarız bunlar hile adau zahiratu, bunlar zahir uzular, görünen uzular, elle tutulan, gözle görülen, hissedilen uzular. ve ve bu, bu zahir, ve bu zahir olan abdestir, görünen abdest. Hale isamu, ve huneke, orada var, adau uzular, uchrab başka. Batınatın Orada batınî Başka uzular mı var Gayru <gülüyor> hâzil abâiz zâhireti Bu zahir uzulardan Başka Bu zahir, Bu zahir ağzalardan uzulardan başka batini Başka uzular mı var Sa'le hâtimun İnni şüphe yok ki ben Kable en ebde Başlamadan önce Biheve Buna, buna buna derken el vudu'u'z zahiri zahir abdeste başlamadan önce ekumu başlarım bir vudu'u'l batin. Batini abdeste başlarım. Yani ben zahir abdeste başlamadan önce batini abdeste başlarım. Bu hiye isam isam düştü. Ve kaleme dedi ki ve ما <هُوَى> nedir wudu ul batin batini adres nedir el kunti mi idin ve enta ve sen takif amam el mai suyun önünde duruyor gen ve Tanzuru ve bakıyorsun ileyhi ona ve tefekkür ve düşünüyorsun tefekkür ediyorsun sen öyle değil miydin yani? konu ve anta taqıf aman mavi ve tanzur eli ve tefekir. Hal konu ve anta taqıf aman mavi ve tanzur ve tefekir. Hal konu ve anta taqıf aman Suya bakıp ona tefekkür ederken, yoksa batini mi alıyordun. Nasıl? Galatim, ini şüphe yok ki ben, kabla en abd'a ben başlamadan önce bir gazil aday sevati, yedi organı yıkamaya başlamadan önce bilme suyla, axil dahil nefsi, nefsimi dahilini, içerisini yani iç dünyamı bi seb'atim mutahharatim yedi temizleyiciyle yıkarım. Yani iç organlarımı, iç dünyamı ne yaparım? Yedi temizleyiciyle temizlerim. Yedi organımı, zahiri organımı temizlemeden önce haddesim. Birincisi bir tevbeti ilallah Allah'a tövbe etmek. Sevgili dostlar, tevbe i nasuh dediğimiz bir, yaptığımıza pişman olmak. iki yapmamaya bir daha söz vermek şartıyla olur. Şayet yaptığımız şeyde birilerine zarar vermişsek o zararı da tazmin etmekle olur. Tövbe demek dönmek demektir. Nereye demek ilallah Allah'a demektir. İnsan günah işleyince sırtını Allah'a döner. köbe edince yüzünü Allah'a dener. Günah işlediğimizde şeytana yüzümüzü dönüyoruz, köbe ettiğimizde şeytana sırtımızı dönüyoruz, Allah'a yöneliyoruz. İtterbet il Allah. Ve ne demi ve pişman olarak, alema faaltu min zinubin. Suçlardan yaptığım, istediğim şeylere de nedamet duyarım. yani işlediğim suçlardan dolayı pişman olarak ve terki ve terk ederek hübbü dünya dünya sevgisini ve senâin nâsi ve insanların övgüsünü ve terki hübbü riyaseti ve reislik, yöneticilik sevgisini terk ederek ve terkil gılli ve aldatmayı terk ederek ve hasedi ve kıskançlığı terk etmek suretiyle içimi temizliyorum. Abdest almaya başlamadan önce. Bunlar önemli yedi nokta sevgili dostlar. Bir tevbeti ilallah, Allah'a tövbe etmek. Ve nedemi ve pişman olmak. Alemâ fealtüm, yaptığım şeyden dolayı min zunubin kusurlardan, günahlardan, kuşlardan ve terk hübbü dünya ve dünya sevgisini terk etmek ve sanayin nasi ve insanların övgüsünü terk etmek ve terk hübbü rüyaseti ve başkanlık, yöneticilik, liderlik tutkusunu terk etmek, sevgisini terk etmek ve terk hülle ve aldatmayı terk etmek kıl ve hüseyi ve kıskançlığı terk etmek ve var önemli noktalar sevgili dostum. Hatta acabe o isam o isam şaşırdı ve kâle dedi ki: Eğer sen tıra yapıyorsan <gülüyor> bu şekilde. Eğer sen edîsen abdest alıyorsan bu şekilde ''Ve Allah. Peki nasıl تكون namazın? namazın nasıl olur eğer bu şekilde abdest alıyorsan? Namazın nasıl olur? Hâlâ hâtim, dedi ki, eqifu lissalâti, namaza duruyorum, namaza duruyorum. Ve ense dünya ve ma dünya ve içindekileri unuturum, dünya ve dünya ilgilendiren her şeyi unuturum. Ve ke'enni ve sanki ben ara, görüyormuşum gibi, el-kâbe de emami, ve sanki ben Kâbe'i önünde görüyormuşum gibi, kılarım ve eşhuru en Allah yaranı ve Allah'ım beni gördüğü bilincinde değil hissederim ve en cennete şüphe yok ki cennetin ann yemin sağımda cennetin olduğunu ve narın şimali ve ateşinde de solunda olduğunu inancıyla dururum ve ve melek el-mevti ve arkamda durduğunu hissederim. Ki ennî şüphe yok ki sanki ben edağım koyuyorum kademeye iki ayağıma ala sıratı yevmel hisser sanki hesap günü iki ayağımı sırata koyuyormuş gibi ve azunlu ve zannediyorum ki enne hazif salate bu namazın şüphe yok ki bu namazın ahirü salatı kıldığım son namaz zannıyla küverim fel mevtü yâti feceten fel mevtü ölüm yâti feceten ansızın gelir evet bakın dünya ve içindekileri unutmak Kabe'yi önünde görmek Allah'ın bizi gördüğünü fark etmek cennetin sağımızda Cehennem'in solumuzla, ölüm meleğin arkamızla ve biz hesap gününde ayaklarımızı sıratın üzerine koyuyormuş tasına ve bu namazın sanki son namazımız olduğu bilgisiyle, inancıyla, zannıyla çünkü ölümün, ansızın geldiği bilinciyle namaz kılmam. Ama en iyi salatı sonra namaza niyet ederim ve ukbirüm ve tekbir ederim Allah ekrardır ve ufekirüm ve tefekkür ederim. Hiçme akrarımın Kur'anı. Hiçme o şeyi tefekkür ederim akrarı okuduğum şeyi bin Kur'an Kur'an'da okuduğum şeyi tefekkür ederim. Düşünürüm ağzımdan çıkan şey nedir? Ne okuyorum? Evet. Ve erkeğü ve rükû edelim Bittavadu'u ile karşı tevâzu'yla Ve escedü ve secde edelim Bittadarru'u ile Allâh'a karşı tevâzu'yla Bittadarru'u ile Allâh'a yalvaran Ve korkan Bir şekilde yaparım Ve eteşehhedü bilrâca'yı Umarak يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله الله وأسلم بالإخلاص فإخلاصنا كلام ورئي ده زادت دهشة عصام عصام دهشة أرض وقال وددك منذ متى وأنت هكذا منذ متى وأنت هكذا Mundzu meta ne zamandan beri sen böylesin. Ala <tallahu> Hatim, Hatim dedi ki: "Hâkeza eteraddü ve usalli. Bu şekilde abdest alır, namaz kılarım. Mundzu mundzu demberi en alimtu öğrendiğimden beri bildiğimden beri enneni mehlukum benim yaratılmış olduğunu öğrendiğim zamandan beri bu şekilde namaz kılar abdest alır ve emnallaha ve Allah'ın şüphe yok kallan huve'l haliku'l azim azim olan yaratıcının Allah olduğunu öğrendiğimden beri yani Allah'ın yüce yaratıcı olduğunu öğrendiğim ve benim yüce yaratıcı olduğunu ve benim de yaratılmış olduğumu öğrendiğimden beri bu şekilde ve anneni ve şüphe yok ki ben inküntü is ahya ehyel yavmi bugün yaşıyor idiysem ve şeke hiç şüphe yok <gülüyor> ki enni se ben öleceğim şüphe yok ki öleceğim bir yavmimma herhangi bir gün diyor ki bu neni hiç şüphe yok ki ben imküntü eğer ediysem ahyal yavm bugün şüphe yok ki ben yaşıyor ediysem felâşeke felâşeke hiç şüphe yok hiç şüphe yok arkadaşlar dostlar kardeşler hepimiz enni seemutu fiyavmimma Herhangi bir gün mutlaka öleceğim. Bugün yaşıyor olsam bile bir gün öleceğimi farkındayım. Herhangi bir gün. Ve inne la budda ve şe beyuki o taad el mevti kendan sonra min hisab. Ve şe beyuki ölümden sonra bir hesap var. Cinne sevab sırr sevap veya ikab ve ceza. cennetin nar veya cennet veya bir ateş var, cehennem var arkadaşlar tekrar bunu tekrar edecek olursak ne diyor Atim Allah'ın yüce yaratıcı ve benim de yaratılmış olduğunu öğrendiğimden beri bu şekilde abdest alın namaz kılarım ve enneni ve şüphe yok ki muhakkak ki ben inküntü ahyel yavna ''Bugün yaşıyor olsam bile, şekke çeksiz, şüphesiz, hiç şüphe yoktur.'' ''En mi se'emûtu, öleceğim.'' ''Şüphe yok ki ben öleceğim.'' ''Bi yevmin bir günde ma, herhangi bir gün, herhangi bir gün, bu yarın olur, öbür gün olur, bir gün olur.'' Ya yani şu anda yaşıyor olabilirim ama, belki beş saniye sonra, belki beş dakika sonra, Peki beş Ama mutlaka ey nefis sen öleceksin. Ey insan sen öleceksin. Ve mutlaka bir yaratıcı vardır. Bu yaratıcı senin yaptıklarının hesabını soracaktır. Ve ennehu la budde ve şüphe yoktur ki kaçınılmazdır, çare yoktur. Da'del mavti ölümden sonra min hesabin mutlaka ölümden sonra bir hesap vardır ümme sevabin sonra bir sevab veya ikabin veya bir ikab yani ya bir ödül ya bir ceza ve cennetin ev narin veya cennet veya ateş varlık sevgili dostlar sevgili Arapça sevenler bu cümlemizle videomuzu burada sonlandırıyoruz yarın bir başka videoda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar efendim.